Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda Kaka Bulut, pardon Gaga Bulut, bunun BTS hakkında yaptığı paylaşımlardan bahsedeceğim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Şimdi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Gaga Bulut 2018 yılında iki çocuğu para karşılığında öpüştürme videosundan dolayı hapiste yattı ve 2020 yılının son aylarında tahliye edildi. Her ne kadar geçmişte özür dileyip normal bir insan olacağına söz verse bile dediğini tutmadı. Geçenlerde Taha Duymaz ile yaptığı skandal canlı yayın sonrası TikTok camiasında gündeme oturan Gaga Bulut önceden BTS hakkında kötü amaçlı videolar çekip paylaşırdı. Ayrıca BTS'e deyip dalga geçerdi. Birkaç tane videosunu buldum gelin hep beraber izleyelim. Magazin Dünyası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Dünyada fırtına gibi esen Koreli grup BTS konser için Türkiye'ye geldi. İlk konserini İstanbul Harbiye Açık Hava sahnesinde verecek olan BTS Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılaştılar. Hayranlarının çılgınlıklar attığı ve Türkiye'de resmen izdam yaşandığı konser alanına şimdi birkaç hayranla mikrofonu uzatacağız. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz BTS hakkında? Bu logo arkadaşlar bedensel engellilerin logosu. Bu logo görme engellilerin logosu. Bu logo işitme engelli birinin logosu. Bu logo ise zihinsel engelli ve geri zekalıların logosu. <gülüyor> ben BTS hayranıyım Ayrıca Müslüm Gürses dinliyorum. İkisinin şarkılarını mixliyorum. Ve annem 15 yaşında olduğum için bana birazcık tepki gösteriyor. Ben de mi diyorum ki geri zekalı fak fak fak. Beni rahat bırak diyorum. Onlar beni anlamıyorlar. Bu videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.